Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız yepyeni bir oyun namarı programıyla karşınızdayız. Bugün yalnız değilim. Ee, yanımda hemen görmüş olduğunuz gibi sevgili kızım Ayşe var. Ayşe ile beraber ne oynayacağız? Duyamadım. Ayşe sen söyle. Among Us. Evet Among Us oyununu oynayacağız. Son dönemde popüler olan bir oyun. Neden Ayşe ile oynuyorum belki soracaksınız. Ben anlayamadım bu oyunu arkadaşlar. Yani... Osman'la da biz bir araştırdık, oynamaya çalıştık. Çözemedik bu oyunu. Dedik ki o zaman bu oyunlardan anlayan bir nesilden birilerini bulalım. Kızımla beraber şimdi oyunu oynayacağız. Şimdi oyunu belki bilmeyenler vardır aramızda. Ee, yeni bir oyun değil aslında ama son dönemde popüler oldu. Onu da anlayamadık. Nasıl? Evet. Neden popüler oldu Ayşe? Youtuberlardan mı sence? Yani bu da Fall Guys gibi bir anda patladı. Evet Fall Guys evet. de patlamıştı. Evet, onu da incelemiştik biz kanalda. Evet yani... O kadar birçok bir bilgim yok ama yani. Youtuberlar herhalde oyun oynuyor. Tüm işte evet. şurada burada şey oldu. He, oyunda kaç kişi var burada şimdi oyunda? 10 kişi mi olsun veya? Yani en fazla 10 kişiyle oynayabiliyoruz. 10 yani. kişi var. Böyle minik minik yaratıklar var. Ben onunla yaratık diyeceğim artık. Kusur, kusura bakmayın bu ifade için. E, o yaratıklardan bir tanesi ha, şey, hain değil mi? Traitor mu deniyor? Ne deniyor Impostor. Imposter. ha pardon. Imposter. Bir deymiş. tanesi değil aslında. Oyun modlarına göre değişiyor yani. İstediğin... En fazla 3 tane impostor olabiliyor. Tabii o e, oyundaki kişilere de bağlı. Yani mesela 5 kişi varsa 3 tane impostor olamıyor. Olabilir. Anladım. Öyle. Ha, o modu seçersen diyelim ki işte belli bir sayıda da evet. şey yapıyorsan 3 tane de olabiliyor. Bilgisayar mı atıyor impostorları? Bir kişi o 10 kişinin içinden bir kişi impostor oluyor. Yani diyor ki ben olacağım diyor, öyle. öyle mi? Ha o şekilde. Yani Ama diğerleri bilmiyor bunu, değil mi? Evet, yani bilgisayar seçiyor aslında ama yani bilgisayar böyle hani e, Başka bir kişiyi eklemiyor oyunu. 10 Anladım. kişiden, bir kişi. kişiden birini ama bilgisayar seçiyor o zaman. Evet. Bilgisayar seçmiş oluyor. Peki, e, nasıl yakalıyorsun sen yani o imposter yani o hain nasıl buluyorsun? Bulurken ne gibi stresler yaşıyorsun? Yani şimdi ilk önce tabii arkadaşların oynayınca daha iyi oluyor çünkü... Neden? Şimdi arkadaşların oynayınca mesela telefondan hani... E, herkes bağlanarak konuşabiliyor, birbirleriyle ilişimi kurabiliyor Anladım. ama bu oyunda e, hani böyle tanımadığın kişilerle oynayarak sadece chatten yazabiliyorsun. E chatten yazmakta çok kişi yazmıyor chatten, evet. güzel oynanamıyor o yüzden. arkadaşlarınla yüzden arkadaşlarımla oynuyorsun evet. değil mi? Bir de e, e, şunu da hatırlatalım, mobil sürümü ücretsiz bu oyunun. Ama Windows'da yani bilgisayarda oynamak isterseniz çok da böyle güçlü bir donanım istemiyor. Biz Huma H5'te deniyoruz şu anda ama çok da güçlü bir donanım istemiyor. Windows 7'de bir bilgisayarda bile çalışabiliyor. Ee, 10 lira ödememiz gerekiyor. 10.5 TL Steam üzerindeki fiyatını söylemiş olalım. Şimdi istersen lafı da çok uzattık biraz ama biraz Hı -hı. bilgi vermek istedik seninle evet. birlikte. Bir dalalım bakalım bir oyuna. Bir başla bakalım ne olacak. Tamam. Şimdi burada e, kendimiz oyunda oluşturabiliyoruz ya da başka birisinin ya, ya kurduğu bir e, hani bir, bir oyuna da girebiliyoruz. Tamam. Nasıl yapalım? Sence bence public yapalım değil mi o? Public'te bir tane fine game bulalım bakalım. Tamam. Burada böyle dillerden de Türkçe Tabii, var mı? Türkçe, Türkçe yok. Türkçe yok. yok. Evet. Neyse ki Türkçe dili evet. desteklenmiyor. Mesela eee... Burada buna. 10 kişi varmış evet. Evet. Şimdi burada ilk başta girdiğimizde böyle bir ekran çıkıyor. Daha burada oyun başlamıyor, oyuncular bekleniyor. Tamam. Ee, burada işte renklerimizi seçebiliyoruz. İşte böyle renkler. Hmm. Böyle böyle. İstediğimiz gibi şapka falan da takabiliyoruz evet. galiba. Şapkalar da takabiliyoruz böyle. Ee, burada bazı şeyler paralı. Ha, paralı almak gerekiyor. Evet mesela 2 dolar falan böyle işte şeyler alabiliyoruz. Tamam. Burada oyunun özellikleri yazıyor. Ya yani bunlar çok önemli değil aslında. Bir emergency meeting olayı vardı. Onu sen ilk kullanıyordun evet. galiba arkadaşların sohbet ederken, değil mi o? Onu kullanıyorsun. Evet. Ya da hani böyle bir yakalandığı zaman mı? Evet. Ha başlıyor mu oyun? Shh evet. diyor bak. Tamam. Heh. Bir kişi işte impostor oluyor burada. Burada işte bu emergency meeting var burada. Ee... Birisinden çok şüpheleniyorsan hemen buna basıp e, o kişiyle hakkında konuşabiliyorsun. Ha, şimdi bu mor kişi sensin değil mi? Sen evet. değilsin değil mi imposter burada şimdi? Hayır değilim. Tamam. E, burada görevler var. Taskler. Hı hı. E, burada mesela storage'den burada e, tava basıp... Haritayı görebiliyoruz. görebiliyoruz. buradan mesela e, nerede görevlerin olduğunu gösteriyor şu ünlem işaretleri. Mesela... E, şurada var. Bir de arada görevler de var. Sadece imposturu evet. bulmuyoruz. Aha, ne oldu? Ee, burada... Bir, biri bastı mı? Hayır burada e, bazen krizler oluyor. Mesela e, şu anda e, mesela bazen elektrikler gidiyor, bazen oksijen seviyesi düşüyor falan. Hmm. Öyle. Uzay gemisinde falan mıyız? Öyle bir şey demiyiz. Evet. Ha, şu anda bir şeyler sen oyun şey yapıyorsun, oyun oynuyorsun. Evet. Ya yani işte görevlerini. Görevleri yapıyorum. yapıyorsun. Evet yok ediyorsun galiba. Hı. Mesela buradaki görevim bitti. Şimdi burada bir tane görevim var. Ha, bir şey yüklüyorsun orada evet. tabletine Katacarya'dan. Ha, burada ölen birisini mesela e, gördüğünde onu hemen report edebiliyorsun. Sonra buradan işte kimin yaptığını konuşuyorsun. Hı. Hmm. ...tabii kimse yazmıyor. E, şu an yazmıyor. Arkadaşların olsaydı belki yazardı değil mi? Evet. Tamam onu kapatalım. Hı. Ha bir şey yazmış. Where demiş. Nerede birisi. demiş. Evet. Eee şimdi bu çok uzun süre yapmış. Yani kendi oyunu yaparken... E, ...ne kadar süre böyle bekleyeceğini... ...ya da mesela oy verirken ne kadar bekleyeceğini... ...sürü ayarlayabiliyorsun. Ha kendi oyunu oluştururken... ...Electrical yourself diyor. Bir şeyler burada konuşuyorlar Evet. Nerede dedi, Electrical'da dedi. Eee gördün mü dedi burada şey, bu bitince şurada bir tane skip vote çıkıyor. Oylamaya atlayabiliyorsun. Bu işte burada tartışıyorlar herkes. He, siyah mı diyor, işte şu mu diyor, seni öldüreceğim diyor falan filan. Evet. Çok uzun süre atadığı için 37 evet. saniye atalım. Mesela skip vote var burada. Mesela birisine oy verirken böyle işaretler çıkıyor. Ne oyu acaba o mudur diye. Değil evet. Kim o impostor Aynen. Mesela basketbol diyeceğim çünkü kimin olduğunu bilmiyor kimse yani zaten skip yazıyorlar herkes. Tamam şimdi oylama da bitti. Tekrar evet. oyna mı döneceğiz? Evet. Kimse ne yani şey olmadı atılmadı. Şimdi buradan e, çünkü olayı yapmak hem bir yandan oyunu böyle biraz daha eğlenceli olmasını sağlıyor çünkü sadece. Ortalıklı dolaşarak çok sıkıcı oluyor. İşte bu görevleri yaparak daha eğlenceli oluyor oyun. Peki impostor nasıl buluyorsun? Birini öldürürken falan mı yakalamanlarsın? Evet. Ya da Başka mesela e, impostorlar şey, e, şurada ventler var ya böyle Hı -hı. Şey, havalandırma havalandırma kapıları. Bunların içine girip saklanabiliyorlar. İşte o impostorlardan birisi bunun dışından çıkarken görürsen o zaman da hemen e, anlayabiliyorsun onun impostor olduğunu. Güzelmiş bu. Boşuma benim. Ama tabii yakalaman lazım onu tam evet. çıkarken. Herkes koşturuyor şu anda. Evet. Herkes burada şey yapmaya çalışıyor. Sen de yani o görevleri yapıyorsun şu evet. anda. Evet. Şimdi oyunu anladım ben yani bayağı. Evet. Yani arkadaşların olunca daha yeniden oluyor. Çünkü yani orada daha hızlı konuşabiliyorsun. Böyle chatten yazarken çok fazla zaman kaybediyorsun. Bir de yani klavyeden yavaş yazanlar var. Bir de hele telefondan oynuyorsan daha yavaş oluyor. Hiçbir şey yazamıyorsun. Oyun çöp oluyor. Ama böyle arkadaşların oynayacak güzel. Mesela şurada var. Burda mesela görev var. Yani onu oraya, 10 on oraya, 10 oraya, 10 oraya. Olmadı. Bilgisayar Möylesi'ne baktı. Yine mi oy vereceğiz? Evet. Neden bastılar? Anlamaya çalışıyor of, herkes. Bir de uzun süre ya. Çok uzun evet. süre Evet. Uzun Dön tutmuş saniye. arkadaş. Şimdi tekrar oylama yaptınız. Ve siyah dedi değil mi? O zaman Başka ne olacak? gemiden uzaya doğru. Ha, o çıktı yani oyundan. Evet. Peki o değilse eğer? İşte imposter değilmiş. Değil zaten. Değil mi? Evet. Yine armaya devam ediyor. O olsaydı oyun bitiyordu zaten değil mi? Aynen. Gitti zavallı mı siyahı. Niye attık ya? Tamam, sen diğer görevleri yapıyorsun şu anda. Evet. Bir tane kalmış, Security fix Wiring diyor. Bir tane daha kaldı. O da şurada. Burada, şimdi... Ha, oldu. Bu tane kaldı galiba. Evet. Ha. Oldu. Şimdi bu görevler bitti. Şimdi artık şey impostörü bulmak kaldı bir tek. Evet. Haa hangisiymiş? Turuncu. Vay çakal. Evet. E ne oluyor sen şimdi oyunda öldün bitti ne oluyor? Evet şimdi diğerleri oyunda kalıyor. Sen Ama sen böyle hayalet kalıyorsun. gibi uçabiliyorsun yani. Şimdi bunu birisi görünce report diye buna. Vay vay vay üçkağıtçı ya seni evet. öldürdü cık, cık, turuncuymuş demek ki. Aslında böyle beklemek çok sıkıcı oluyor. E, değil mi bu saatten sonra hani? Aha, Aha geliyor Allah, geliyor Allah aşkına. Kişi. Hadi koş koş koş yukarı yukarı. Çık. Göremiyor beni tabii. Tabii seni göremiyor. Yukarı çık. Yukarı çık Jamie. O, o, o da hayalet. Ha. O da, o da ölmüş tamam. Siz ama hayatlar birbirinizi görebiliyorsunuz. Evet. O da dolaşıyor. O arkadaş ne yapıyor öyle ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer siz ölürseniz böyle bir şey oluyor yani. Bence biz oyundan çıkalım çünkü bundan hiçbir şey yok. Evet. Bir kişi kalmış zaten. Tamam. Sevgili teknoloji oku takipçileri Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programımızın sonuna geldik. Bu bölümde sizlere Among Us isimli oyunu sevgili kızım Ayşe ile anlatmaya çalıştık. Ben de öğrenmiş oldum gerçekten de. Ben hani anlayamamıştım oyunu da işte. Teşekkür ediyorum sana burada. Ayşe gibi bir anlatıcı olunca ben de oyunu anlamış oldum. Ha hala bana garip geliyor bu tarz oyunlar ama meraklısı çok. Oynamak isteyen çok. Söylediğim gibi mobilde ücretsiz bilgisayarda da 10.5 TL gibi Nispeten uygun bir fiyat bence. on liraya verilecek evet. bir rakam değil değil mi? Evet. Biz verdik, aldık, oynuyoruz. Ee, böyle bir oyunda var. Onu da söylemiş olalım. Ayşen'in de söylediği gibi Fall Guys oyununa çok benzeyen bir. Biz onun geçtiğimiz e, aylardaki programımızın bölümlerini de incelemiştik. Among Us da yine böyle enteresan, ilginç, farklı bir oyun olmuş. Oyunla ilgili görüşüyorum, eleştirileriniz varsa ya da anlatmıyor, true bir bölüm varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda teknoloji okuyu Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanı takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.